İçimde kanser olacak, içimde kanser olsun diyor. Yok canım, delik kaplamadan geldi. Rak tabii tabii. Yapıştır. Bir zekalı. İmtiyatınızı kadındaki böyle özelliklerine koyun. Ne kadar güzel gözleriniz var, öyle ki aynı anda birisi bana bakıyor, öteki ise da sırtıda duran gardına bakıyor. Ne? Ne? Çevrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedin. Orosman numarası ben. Kocacığım. Allah belanı versin sabah din. <Gülüyor> lan, lan kendi mübarek bayramı kutlayamamışım burada sizin cadarınızın kını kutlayacağım? Git buradan. Pis goba. misin şiir? Üşürüm o gül işte. Yeni geldim dikişten. Beni paviyona alıştıran senin yavşakın işte. Ne kadar güzel araba kullanıyorsunuz Eveli. Sen hayırdır kardeş, senin derdin nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Evelet'in Trabzon belge bahisiyiz, Cengiz'den alıp fakire vermeye geldik. Kimden alıp kime vermeye geldiniz? Sen bana vereceksin, ben de sağa vereceğim. Sen bana ne vereceksin, ben sağa vereceğim? At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Şişt lan, gel buraya lan. Ne yani ya? At yarışımı oynuyor. Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür ben. Esmerim kim pistte sıçar abisin? Burada mis gibi tepücük güzeli var. Ona basacaksın ya. Okay de. Ara taş, yanında karataş. Hiçbir şey bir fun tutmaydı. Çok sinirliyim. Yani çekiliğe verdim kendime ama o da hikaye amına koyayım. Ay ne güzel askı bu mısın sarısı basımı. Sektir <gülüyor> git <gülüyor> <Taş> git. <'a> geçiyor <gülüyor> benden. Nereden tanıyorum ben seni? Şükran değil ya. Nasıl yani? Hop. Oğlum yolda top oynama, araba çarpar. Az kenarda dur. Sol kolla zorlanırken sağ kolda nasıl böyle ağırlık kaldırabiliyorum? Sağ koluma aktif kullanmışsın sen. Evet. Memleket neresi? Ukrayna. Aa ben de Sivaslıyım. Hem seni sayarız. <gülüyor> sen kaç yaşındasın? 31 ama ayıp olmasın diye 32 diyeyim. Asura törero! Ararat'a törero! Ya! Güy kaçtık izle. Canım bir şey istiyor ama böyle değişik bir şey. Kardeş, kanıma bir sok. Efendim? E gardaşa da aynı sok. Oğlum hamıza. Hamıza sok. Şimin hamıya sokuyorsun oğlum sen. He? Oh, siz de meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. PZ'denksiniz yani. PZ'denme karı atmış herhalde. Saçmalama lan dedem öyle kaç zaman olmuştur. Nasıl ya dedem öldü mü? Ya yok kuş öldü. Ha? Çakmak Çakmaktaşı bitmiştir. Ya iflas vermiş. Yok wireless diyoruz wireless çekmiyor. Asker misin sen? Hayır. BSD'ciyim. Ama savaşmayı iyi bilirim. Errayeni kurtarmayı defalarca isterim. Kurtaracağım sizi! Errayeni mi kurtarsın bizi? Sik de git buradan! Ömredersiniz! Ya, eh, köpek! Ne eh. pavlu insan bana? Eh. Bu dediğin başıboş hayvanlar var. Bizim orada köpekler. Eh. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç sıra gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. Bu köpekler biz sikkek demiyorum. Selam ışıracaklar diye korkuyorum. Soyun evladım. Bok bile Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <gülüyor> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. Babanın omanak koy. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra böyle katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Bizde telefon, metal eşya, cüzdan, yarak varsa çıkalım. Var tabii oğlum. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım. Tabii. Saçmalamadın Yarak var mı diyorsun üzerinize yarak varsa? Yarak bizde silah demeyiz. İki buçuk sana. Ha? Sıfatı etmek içi gibi olmuş. İki buçuk sana. Gelmiş. Eh. <gülüyor> sekilmiş sıfa gibi kalırsınız be.